Seni arıyorum kalabalık caddelerde Tanımadığım insanlar geçiyor Sen yoksun Perişan hayallerimin başladığı yerde Sana sesleniyorum Duyuyor musun? Beyaz güller açtı bahçelerde sevdiğin Yoğ karanfil Baygın kokulu çiçek Gel yalnızlık bahçeme beyazlar giyin Anladım ki bu ömür sensiz geçmeyecek Odanı süsleyen ellerini uzat Azından dile gelsin bastığın halı Açılsın sevincinden perdeler kat kat Işık ve ateş senin için yanmalı Sonra çevir düğmesinin radyonun sevdiğin morsekiyi dolsun odama dinle şarkısını büyük korunun beni düşün beni düşün ağlama içimden bir ses diyor ki sabret sonu gelecek bu yalnızlığın bütün aynalar gülecek elbet. Açılacak kapılar ansızın Yalnız sen varsın beyaz gülüm Evde, bahçede ve sokakta Bir Eylül akşamı gördüğüm O beyaz hayalsın uzakta Yakınsın yalnızlık kadar Uzaksın yakınmış gibi Sensiz yaşadığım yıllar bu kadar güzel değildi Yeter, gel artık, yeter Karanfilleri açtı, gel Kış bahçesinde güller Beyaz güller açtı, gel